Selam arkadaşlar ben Şengül Nasılsınız iyi misiniz sevgili Boğa Başak ve Oğlak arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım Sizler için 30 Eylül'e kadar Sevgili Boğa, Başak ve Oğlak Arkadaşlarımın küs olduğu kişiler Yani ex partnerleriniz Barış var mı Ya da dönüş var mı Ya da diyelim ki hakkınızda ne düşünüyorlar Canlar bir anda tabii ki dönüş Olmayacaktır bir anda barış Olmayacaktır sonuç itibariyle ayrılık Yaşanmış aranızda sevgili arkadaşlar 2 haftalık dönemde bakayım sizin eksler küsler neler düşünüyorlar sizlerle barışmayı düşünüyorlar mı akıllarından kalplerinden geçen ne şöyle bir tarot açılımı yapalım sevgili eks arkadaşlarım için önce boğa arkadaşlarımdan başlıyorum ardından başak ve oğlak arkadaşlarımdan çıkış yapacağım sevgili boğa arkadaşımın ex partneri eski eş eski sevgili fark etmiyor canlar bakayım ne düşünüyor barış istiyor mu içinden geçenler ne bu insanın hmm, evet sevgili boğa arkadaşım inşallah sıralamayı karıştırmamışımdır boğa başak oğlak evet bazen karıştırabiliyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın canlarım benim şimdi sevgili boğa arkadaşım 30 eylül'e kadar ex partner tarot açılımı karşı partneriniz eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor hayatınızdan giden eski sevgili diyelim şu an görüyorsunuz bazı şeyleri askıya almış bu insan biraz da iç dünyasında şöyle söyleyeyim ben size genel olduğu için her yönlü söylemek istiyorum sevgili bu arkadaşım sizin bu ex partneriniz bay veya bayan hem iç dünyasında krizlerde hem de bazı şeyleri askıya almış sevgili arkadaşım siz ise bakın burada görüyorsunuz bu sizsiniz sevgili bu arkadaşım bazılarınız karşı partneri aramak istiyor bazılarınız ise sessizliğe çekilmiş durumda çünkü bakın burada bu kısım sizsiniz sevgili bu arkadaşım karşı partnerle tekrar birleşip İlişkiyi düzeltmek istiyorsunuz canlarım benim olabilir gayet doğal unutamamışsınızdır bundan dolayı partneri aramak istiyorsunuz fakat partner görüyorsunuz ayağını bükmüş tıpkı yarasa gibi ters dönmüş bazı şeyleri askıya almış bandajlardan sıyrılmak istiyor bu insan. Hangi bandajlardan yanlış anlamayın sıkıntısı her neyse sizinle anlaşmazlığı her neyse bazı şeyler belki de bilmiyorum ağır gelmiş olabilir bu karşı partnerinize bundan dolayı bakın bandajlardan bu insan sıyrılmak istiyor. Çünkü bakın şok durumu var size karşı bir şok durumu yaratabilir bu insan şöyle bir bakalım mı ne şokuymuş bu? görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kendisi zaten krizlerde bazı şeyleri askıya da almış. Siz karıştırmadan siz barışmak isterken, ilişkiyi düzeltmek isterken karşı taraf bakın ne alemde. Ne bir vaziyet yaşıyor. Tam ona çekeceğim sırada ise bakın geriye bakış yapıyor bu insan. Eski günlere dönemeyiz, her şey bitti gibi iç sesi bu düşüncelere sahip bakın. Çekeceğim şimdi. evet sevgili arkadaşlarım güzel insanlar bu insan biraz böyle yine ikilem arasında sizin bu karşı partneriniz bundan dolayı bazı şeyleri askıya almış yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum birilerine hayranlık duyuyor lütfen yanlış anlamayın canlar illa hepimizin partnerleri için bunu söylemiyorum ama bir gerçek ki %80'i burada çıkan doğrudur hayranlık duyduğu birileri var Elektrik aldığı birileri var bu insanın. Afınıza sığınıyorum. Size karşı da bir miktar yanlış anlamayın öfke duyuyor. Bakın bu evlilik kartıdır. Haber kartıdır. Ama gelin görün ki bakın burada kırık kalbin üstünde çıktığı için size karşı öfkesi var bu insanın. Kızgınlığı var canlarım. Yani başka birine karşı hayranlık durumu var. Bakın burada da. Bir ölüm kartı çıkmıştır yanlış anlamayın bitiş var bitişi yapan siz misiniz karşı taraf mı bir doğana bakalım sevgili o arkadaşım çünkü birilerine hayranlık duyuyor bu insan şöyle bir bakalım sizinle mi bitiriyor yoksa hayran olduğu kişiyi mi bitiriyor şöyle bir bakalım hmm. Aslında ben size şöyle söyleyeyim canlar bakın size karşı bir görmezliği var bu insanın. Kısıtlı, tutuklu. Size karşı bu şekil bir hali var. Yalnız şunu da söyleyeyim. Yanlış anlamasın. Karşı tarafta beni yanlış anlamasın. Kartlarım bana neyi gösteriyorsa ben bunu söylemek durumundayım. Bazı arkadaşlarım bana kızı veriyorlar. Şimdi sizi görmüyor bu insan. Kısıtlı, tutuklu. Farklı bir alemde. Bazı şeyler askıya dağılmış. Ama şöyle de bir şey var canlar. Hayranlık duyduğu kişi her kim ise ona karşı da pek ciddi değil. Bakın ona da illegal yalan dolan geldi. Buyurun ne yapayım ben şimdi? Güven yok. Buyurun güven eksikliği var. Yalan dolan karşı tarafa da farklı bir boyuttan yaklaşma düşüncesinde bu insan. Bakalım mı tekrar bakayım ben size. Aslında uzatmayacaktım ama. Tamam. Barış meyli uzatacak size size barışma ile uzatıyor canlar hadi bakalım birazcık böyle bir sağ bir soldu falan filandı derken sevgili boğa kardeşim bu insan küslükleri düzeltelim barışalım aramızdaki sıkıntı bitsin diyecek bakın size kupa uzatacak partneriniz yani hayranlık duyduğu kişiye karşı yanlış anlamayın canlar güzel bir şey ciddi bakmıyor hiç merak etmeyin evet sevgili boğa arkadaşlarım tekrar size dönüş yapacak bunun için bu partnerinizi tekrar geriye istiyorsanız dua et diyor dua gelecek zaten dua etseniz de etmeseniz de bu insan geliyor buyurun barışalım diyecek meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste yollarından çekil o zaten tıpış tıpış Gelecek diyor. Sevgili Boğa arkadaşıma. Evet sevgili Boğa arkadaşlarımızın da. Evet bakın destenin altı son. Sizi. Sizi sahiplenmek isteyecek bu insan. Sizinle barışmak isteyecek. Canlar sizi sahiplenmek isteyecek. Hadi bakalım yine siz kazandınız sevgili Boğa arkadaşlarım. Karşı tarafa karşı sadece kuru bir hayranlık var. Ama ciddiyet yok. Hadi bakalım. Süper. Süper. Evet sevgili Boğa arkadaşlarımızın da açılımını yaptık. Şimdi Başak arkadaşlarımıza bir bakalım. 30 Eylül'e kadar küslerinde Barış var mı? Eski eş, eski sevgililer, eski arkadaşlar ne düşünüyorlar haklarında? Barış eli uzatacaklar mı? Şöyle bir bakalım sevgili Başak arkadaşlar için. Evet. Başak arkadaşımızın önce şöyle partnerine bir bakalım. Ardından kendisine. Evet. Hmm. Sevgili Başak arkadaşım. Karşı tarafta bir bıkınlık durumları söz konusu. Şimdi ben açmaya yine devam edeceğim canlar. Hmm. Anladım. Evet sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar. Sevgili Başakçıklarım benim. Karşı partner hayattan keyif almıyor. Eski eş eski sevgili her kimse hayatınızdan giden eks olan her kim ise bakın şu kısım karşı tarafa ait bu kısım ise sizsiniz sevgili başak kardeşlerim buyurun karşı partner oysa ki önünde devrilmiş hiçbir şey yok görüyorsunuz değil mi evinde yerinde işinde gücünde bu insan ailesinin yanında aile derken anne baba kardeş gibi her şeyi yerinde olmasına rağmen bakın hayattan keyif almıyor siz ise sevgili arkadaşlarım aslında bir yerde bu insanı istiyorsunuz bir yerde bu insanı sahiplenmek istiyorsunuz ama gelin görün ki bazı başak arkadaşlarım bu insanı risk olarak görüyorlar çünkü benim bu açılımda gördüğüm bazı başak arkadaşlarımda engel var bazılarınızda bakın affınıza sığınıyorum canlar bu kısımda engel çıktı tamam olabilir olabilir ona da saygı duyuyorum yalnız Engelli olan başak arkadaşlarım için söylüyorum. Karşı taraf hayattan keyif almıyor. Almıyor ama sizin de farkınızda canlar. O da sizi risk görüyor. Bakın bu kart her iki tarafı da temsil etmekte. O da sizi risk görüyor. Siz de risk görüyorsunuz. Ya anneniz babanız bu partneri istemiyor. Aileden korkunuz var. Ya da benim sevgili başak arkadaşım engelli. Yani anlayın değil mi? <gülüyor> engelli. Karşı taraf hem kızgın size karşı hem de yoğun duygular hissediyor. Bu huyunuzdan dolayı lütfen yanlış anlamayın canlar. Bakın burada siz korku içinde çıktınız. Neyin korkusu bu? Dikkatlilik. Karşı tarafa attığım kart, bu insan için attığım kart bu geldi bakın. Nedir? Dikkatlilik. Buraya attığım kart aileniz geldi canlar. Acı çekmekten korkuyorsunuz, aileyi kaybetmekten korkuyorsunuz canlar. Bu sizin anneniz babanız olabilir, yakınlarınız olabilir ya da eşiniz. Ben bunu söylemek durumundayım. Her iki taraf da birbirini risk görüyor. Buraya gelindiğinde ise bazı şeylerin içinden çıkılmadığı takdirde askıya alma durumları var. Bakın burada askı var. Karşı taraf hem kızgın size karşı, iktidar sahibi hem de yoğun duygular hissediyor canlarım benim. Bu da size ait. Sevgili Başak arkadaşım, güzel kardeşim diye bu kadar üzgünsün, hem burada korkuyorsun. Aileni kaybetmekten korkuyorsun. Hem burada ağlıyorsun. Ya ben ailemi kaybedersem diye merak etme Allah aşkına ya. O da çok meraklı değil zaten. Bakın. Bakın. Bir şeyler onun fırsatı var aslında bu insan. Her kim ise yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım. Engelli olan Başak arkadaşlarıma söylüyorum. Korkma bu kadar o insan zaten kılını kıpırdatmıyor bak elini kolunu bağlamış bir vaziyette hayattan sadece bir keyif almama neden kadersizim ben ya da neden kısmetsizim ben gibi bakın burada bir duruşu var hani kılını kıpırdatıp da gelip sizin yakanızdan tutmuyor bu kadar korku yaşamayın kimse kimsenin yakasından zorlu tutamaz merak etmeyin yapmayın bunu Aa, olmadı bak bu olmuyor tamam Engelli olan Başak arkadaşıma söylüyorum bunu. Bekarlar size lafım yok. Tamam. Size hiç lafım yok. Hadi bakalım. Bu vaziyet nereye gidecek bakalım mı? Sonuç olarak burada bir askı durumu var sevgili Başak arkadaşım için. Şöyle bir bakalım. Hmm, evet. Sevgili Başak arkadaşım. Yine burada engelliler çıktı. Affınıza sığınıyorum sevgili başaklar. Yine engelliler çıktı. Siz zaten bakın karşı tarafı bitiriyorsunuz. Ailenizi seçeceksiniz. Doğru yargı. Benim doğru insanım. Korktuğum şey diyeceksiniz. Ya anneniz babanız ya da evdeki eşiniz. Sevgili arkadaşlar ben bunu söylemek durumundayım. Benim kaderimdeki insan o diyeceksiniz. Karşı tarafa karşı da. Bu insana karşı değişkenlik göstereceksiniz. Kartımız değişkenlik kartıdır. Tamam bitti. Artık ikilemde kalmayacak benim sevgili başak arkadaşım. Maalesef burada %80 engelli olanlar çıktı canlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Tamam. Bekar olanlar için ise şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Sadece evliye de yormayalım bunu. Bekar olan arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Ha evde eşiniz... Ha, anneniz babanız hiç fark etmiyor sevgili başak arkadaşım veya karşı taraf sizin açılımınızı izliyor olabilir şu anda sevgili karşı taraf size söylüyorum öyle diyeyim öyleyse bekar olduğunuzu farz edelim bu taraf annesini babasını tercih edecek sizi bitiriyor ne diyeyim ben şimdi bunu söylemek durumundayım bakın doğru yargı benim ailem diyor sevgili başak kardeşim bunu söyleyecek. Tamam doğrusu benim ailem Ben senin için ailemi yıkamam diyecek Seni yıkarım Kızmayın Şengül'e kızmayın Açalım neyse ben bunu söylemek durumundayım Bizim bu kardeşimiz Evli ise eşini tercih edecek Sizi yıkacak Bekar ise anne babasını tercih edecek Yine sizi bitirecek Bunu ben söylemek durumundayım Bunları ben söylemediğim takdirde Bu yaptığım işin Hiç kıymeti yok canlar ne diyormuş her iki tarafa da veya özellikle de karşı tarafa doğaya dön diyor doğaya neymiş ne varmış doğada bir bakalım mı doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksın diyor gücünü ve aradığın tüm cevapları orada bulacaksın böyle durma diyor karşı tarafa meleğim sevgili başak arkadaşlarım sizlerin de açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlar hiç sıkıntı etmeyin üzülmeye sıkılmaya gerek yok kimse kimsenin yakasından efendim zorla tutamaz böyle bir şey yok istemiyorum dediğiniz an var mı böyle bir şey ya var tamam var öyle zorlayanlar var yok değil hayatta neler var adamı zorla kaçırıyorlar neler neler neler ama yani kendimizi de kendimiz koruyacağız şimdi normal olarak olaya baktığımız zaman Kimse kimsenin yakasından zorla tutamaz diyorum. Ben ben bunu savunuyorum. Canlar, sevgili arkadaşlarım, sevgili başak arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi oğlak arkadaşlarımız için şöyle bir miktar karıştırayım. Bakayım ekslerinde, küslerinde dönüş var mı? Oğlak arkadaşlarımızın direkt olarak yıkılan kule geldi. Ama bu neyin yıkımı bakacağız. Karşı taraf yenileniyor mu yoksa sizi mi bitirdi? Ona bakacağız canlar sevgili oğlakçıklarım yoksa birileriyle adım mı attı bu insan değil kafasını yaşıyor bakacağız canlar denge kurmaya çalışıyor arada kalmış bu insan her kimse sevgili arkadaşlar Evet sizde gayet dikkatlisiniz yani sevgili oğlak arkadaşlarım karşı taraf İç olarak ruhsal olarak yıkımlarda neden yıkımlarda bakın dengeyi kurmaya çalışıyor ya kendi ailesiyle de problemi var bu insanın bir şeyleri kabullenmiş evet kabullenmiş dengeyi kuramamış çıkamamış bir şeylerin içinden karşı partneriniz eski eş eski sevgili bir yerde de kaderi değiştirmek istemiş bakın kaderi de değiştirmek istemiş ama gelin görün ki yine dengesi kaymış bu insanın içinden çıkamamış şu an üçlü vaziyette bakmayın siz yıkılan kulenin o vaziyette gelmesine ruh hali değişkendir. İki hafta sonra işler değişir. Siz ise bakın gayet dikkatlisiniz. Yine bu raddeye gelindiğinde benim sevgili oğlak arkadaşım hem aile meselesine dikkat ediyor hem buraya gelindiğinde de yine dikkat meselesi diyor. Dikkatli olmalıyım nasıl dikkatli olmalıyım hakkım olanı almalıyım diyor. Bir anda atlamamalıyım karşınızdaki kişi eski eş öyle farz edelim veya eski sevgiliniz bu insanla geçmişte ne yaşadıysanız artık bunlardan benim sevgili oğlak arkadaşım ders çıkartmış değil mi ders çıkartmışsınız belki de ailenizden azar işittiniz yanlış seçim yaptın hesabı öyle farz edelim değil mi bundan dolayı bakın ben artık aile meseleme dikkat edeceğim bir anda bu insanla barışıp hayatımı alamam geçmişteki birlikteliğimizde benim hayatım alt üst oldu. Aradığım mutluluğu bulamadım gibi tarz düşünceler yapabilirsiniz. Bundan dolayı da bakın işinizdesiniz, gücünüzdesiniz. Son derece yine dikkat dikkat. Hakkım olanı istiyorum. Ben hakkım olanı almak istiyorum diyeceksiniz. Yakın gelecekte sevgili Oğlak arkadaşım. Karşı taraf bu kalemun gibi bakın bir kararsızlık. Bir yerde patlatıyor. Bir yerde kaderi değiştirmek istiyor dengeyi kurmaya çalışıyor içinden çıkamıyor ama bu raddeye gelindiğinde ise güçlü adım çıktı bu güçlü adımı bu insan kiminle atıyor şöyle bir bakalım mı tekrar size mi dönüyor olmadı başka birine mi yöneliyor şöyle bir bakalım bu kişi ne yapıyor bakalım sevgili oğlak arkadaşım her an dengeler değişebilir değil mi? her iki taraftan da, da Allah'ım Rabbim ya yani hayatta gezegende yalnız değiliz canlar valla değiliz ya ne kadar eksimiz de olsa küsümüz de olsa barış da olsak ben şurada şimdi camı açtığım dışarısı insan kaynıyor <gülüyor> örnek veriyorum <gülüyor> bakın burada iki tane korku çıktı bu size geldi bu da bilimsiz birine geldi burada da ise güçlü adım geldi bu nedir Allah aşkına Karşı taraf dediğim gibi dengeyi kurmakta zorlanıyor. Şöyle bir bakalım canlar. Bakın işte buyurun destenin altını görüyor musunuz? Görün dengeyi. Bir kolu sizi tutuyor. Diğer kolu buradaki meçhulü tutuyor. Yani affınıza sığınıyorum sevgili oğlak kardeşim. Kızmayın bana. Bu insanın da bir yanında bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Bir şey var. Biri daha var eş demeyelim şimdi de gözüne biri takılmıştır birinden etkilenmiştir bakın arada kalmış hem karşı tarafı kaybetmekten korkuyor hem de benim oğlakcığımı kaybetmekten korkuyor bundan dolayı da denge tamamen kaymış durumda arada kalmış sizin karşı partner bakın üzgün üzgün ağlıyor da ağlıyor ilginç evet ilginç işte ilginç olan bu her iki taraf dengeyi kuramıyor artık bunu siz biliyorsunuz ha bu kim bunu siz biliyorsunuz şimdi burada ne yapıyoruz ah benim oğlakcığım oğlakcığım etki altında karşı taraf ise sizin etkiniz altında acı çekiyor canım benim ya bakalım ortak noktada anlaşacak mısınız aslında ben bu kadar uzatmayacaktım ama neyse biraz bir sonuç alalım diye canlar hmm. tamam kadersel olarak size dönüş yapacak bu insan çünkü acı çekiyor sizin sevginiz altında birileri içinde bir küçük çaplı diyelim hafiften bir üzgünlüğü var üzgünlüğü var onun ne olduğunu zaten siz biliyorsunuz canlar bilenler biliyor Bundan dolayı bakın bir yerde de sizi kadersel görüyor bu insan zaman zaman sıkıntılardan kaçmak isteyecek ama üstüne yine kaçamayacak sizden sevgili oğlakçığım o benim kaderimin insanı diyecek çünkü sizin etkiniz altında acı da çekiyor sevgi acısı da çekiyor tamamen kaybetmek de istemiyor siz ise bakın karşı tarafa yoğun duygular hissediyorsunuz evet kalben ruhen yoğun duygular hissediyorsunuz çünkü etkisi altındasınız canlar açtıkça açacağız açtıkça açacağız evet bu insan size karşı biraz bir dönüş yapacak karşı tarafı es geçecek gibi görünüyor ne diyor meleğim sevgili oğlak arkadaşıma geçmiş şifası diyor bakın geçmiş bu kim ise bunu şifalandırın gitsin geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadığının kökeni geçmişinde yatıyor diyor burada yatıyor bakın bu kim ise burada yatıyor onu bilenler biliyor sevgili arkadaşlarım. Sevgili oğlakçıklarım benim. Valla oğlak dedim galiba değil mi canlar? İnşallah üçünü birden çekmişimdir. Açılıma daldım. Hangi burçlu oldumu unutuverdim. <gülüyor> evet sevgili...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 sizleri seviyorum